Bugün 15 Şubat 2022 Salı, Mars günündeyiz. Aslan burcundaki ay güne yaratıcı ve güvenli enerjiler veriyor. Sosyal konular ve sanatsal kavramlarda kendimizi öne çıkarabilir, dikkat çekebiliriz. Aşk yaşamımız ve çocuklara dair temalar günlük planlarımızı belirleyebilir. Ay sabah ve öğle saatlerinde Boğa burcundaki Uranüs'te dik açı yapacak. Heyecanlı ve huzursuz olabileceğimiz bu saatlerde hızlı ve sürpriz gelişmelere de ayak uydurmak zorunda kalabiliriz. Para piyasalarında spekülatif hareketler gözlenebilir. Maddi manevi güven ve istikrar beklediğimiz alanlarda daha dengeli olmakta fayda var. Bugün Merkür Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Merkür 10 Mart'a kadar Kova burcunda ilerleyecek. Bu dönemde entelektüel ve rasyonel bakış açısı iletişimlerimizde etkili olabilir. Özgür, bireysel, özgün düşünceler, orijinal fikirler ve buluşlar ortaya çıkabilir. Gelecekle ilgili projelere yoğunlaşma, aşırı teorik düşünme, sabit fikirlilik, günlük yaşamdaki pratik değerlerde zaman zaman sıkıntı yaratabilir. Merkür Kova Burcu'nda bilim, teknoloji, elektrik, elektronik, bilişim, internet, astronomi, uzay, astroloji, uçak ve hava yolları ile ilgili konulara daha fazla ilgi çekebilir ve bu alanlarda iletişim ve haber trafiği artabilir. Aslan Burcu'ndaki ay akşam saatlerinde Kova Burcu'ndaki Satürn'e karşı açıda olacak bu saatlerde kendimize engellenmiş ve kısıtlanmış hissetmemiz mümkün ruhsal olarak da melankolik ve karamsar hissedebiliriz yalnız kalma ihtiyacının artması sosyal faaliyetlerden bizi uzaklaştırabilir bir yandan da görev ve sorumluluklarla ilgilenmemiz siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun